Bağlar, kaplar. Ya hep ya da hiç diye düşünen kadınlardır. Onlar için biraz diye bir kavram yoktur. Bir şeyi istiyorsa sonuna kadar yaşamalıdır. Aksi takdirde hayatları boyunca yarım kalmış duygusu onları bırakmaz. Bu arkadaş ilişkilerinde de böyledir. Arkadaşlarından her şeyi ama her şeyi isteyebilir. En önemli özelliklerinden biri de gözü pek olmalarıdır. Birçok konuda olumlu sayılabilecek olan bu özellik kimi zamanda onların aleyhine işleyebilir. Bir de kıskançtır. Sadece sevdiklerini kıskanmak anlamında değil. Akrep kadınlarında başkalarının sahip olduğu şeyleri elde etme arzusu vardır. Onları da kıskanabilir. Elde edemediklerinde haset eder. Kalpleri temiz olduğu için bu konuda çok sık derde girmez başları. Arkadaşlarının, dostlarının, sevgililerinin entelektüel ve güçlü olmasını arzu eden bu kadının... ...ara sıra hayal kırıklığına uğrayabilir. Paraya önem verir. Bunun istisnası aşktır. Aşık olduğu zaman... Akrep kadınlarının gözleri dünyayı görmez. Ama genel olarak birlikte olacakları erkeğin güçlü, kişilikli, itirazlı, etkileyici tipler olmasını ister ve beklerler. Ancak tüm bu arzularına rağmen bu kadın severse aşık olduğu kişiyi mutlu etmek için elinden geleni yapar. Karşılığında istediği bedelse çok ağır olur. Sonsuz sadakat ve bağlılık ister. Bundan kolay ne var demeyin. Sokakta yürürken bile bakmanız, başkasına bir bakmanız bu dünya kadının dünyasını karartabilir. Onu aldatmak çok tehlikelidir, olabilir. Kıskançlık ve kibirli dışındaysa, kibirliliği dışındaysa, müşfik, iyi kalpli ve sevecen biridir. Sevdiği zaman tüm ruhuyla bağlanır. Ayrıca son derecede fedakardır. Doğuştan gelen bir çekiciliği, ışığı ve direnci vardır. Hayatta karşılaşabilecek her türlü güçlüğün üzerinden gelecekmiş hissi uyandırır. Kendine güvenli ve daha iyisi kendine yeten bir görünüm vardır. Erkeklerin onu çekici bulmasındaki en önemli etken bağımsız ruhlu olmasıdır. Bir de gizemli havasıdır. Özel hayatına düşkün olması, onu korumak için büyük çaba sahip etmesi ve tabii ki dedikodudan hoşlanmaması da önemli. Sizin aklınızdaki her şeyi çabucak öğrenir ama kendisi sağ verip size sır varmaz. Aşık olduğunuz akrep kadını hayatta onun için en önemli şeyin tutku olduğunu söylerse sakın şaşırmayın. Bu tabii aslında sizin avantajınıza sayılabilir. Çünkü bu eğer onu kendinize aşık etmeyi başarırsanız sizi mutlu etmek için elinden gelen her şeyi yapacağı anlamına gelir. Bu kadını baştan çıkarmak için en etkili silah iktidar... Yani güçlülüktür. Eğer yönetici bir karakteriniz varsa, zengin, entelektüel ya da çekiciyseniz, onu kazanmanız daha kolaydır ve mümkündür. Hiçbir şeyden korkmaz. Aslında korktuğu sadece kendisidir. Aşık olmaktan ürker biraz. Çünkü o zaman bütün dengesini kaybedeceğini, eskisi kadar diş bakışı olmayacağını düşünerek endişeler. Sevgide realist olmak onun en büyük amacıdır. Ama bunu kolay kolay başaramaz. Bir özelliği de başlangıçta hoşlandığı erkeğin bütün kusurlarının görüp incelemesidir. Ama bir süre sonra bu özelliği tamamen tersine çevrilir. Ve bu kadın için artık sevdiği erkek dünyanın en mükemmel insanı haline gelir. Bu yönü onu biraz deve kuşu haline getirir. Gururunu incitecek şeyler yapmayın. Hele sahip olmadığınız güçlerle etkileme hiç mi hiç çalışmayın. Kendinizi olduğunuzdan daha üstün göstermeye yeltenmeyin, çabalamayın. Size güvenmemesine sebep olacak en küçük hareketinizden dolayı intikam alacağını unutmayın. Ayrıca ailesine saygı gösterin. Bir akrep kadını ailesiyle ilgili eleştirilere kesinlikle tahammül edemez. Sakın uygunsuz bulup yapmayacağınızı düşündüğünüz şeyleri istemekten çekinmeyin. Çünkü bu kadın en çok cüretkarlı gurur duyar. Ateşli, sahip çıkan, sadık, kültürlü ve ona ezmeye yetenmeyecek bir erkeğe arar. Armağanlara karşı koyamaz, bekler. Makyaj yaparken dudaklarınız öne çıkmalı. Gece boyunca rujunuzun bozulmaması için sürmeden önce dudaklarınızı biraz pudralayın. Dudak kalemi kullanıyorsanız ince bir çerçeve çekin. Ardından rujunuzu sürün. Dudak kalemi dudaklarınızın daha dolgun ve pürüzsüz görünmesini sağlar. Eğer fırça rujlardan kullanıyorsanız da dudak kalemine ihtiyacınız zaten yok. Ayrıca fırça rujlarının normal rujlara göre çok daha kalıcı olduklarını unutmayın. Ve tercihiniz de koyu kırmızı olmalıdır. İşte kadınlar buna dikkat etmelidir. Özellikle de akrep kadınları. Loş, güzel ve özel bir restoranda yenecek lezzetli bir yemek akşam yemeği süper olur. Özellikle deniz kenarında olursa bayılır. Hele onun için özel bir yat kiralar ve iki kişilik bir akşam yemeği ayarlarsanız onu elde etmeye çok yaklaştığınız demektir. Kendisine aldığınız armağanlar bu kadın gibi gizemli olmalıdır. Parfüm düşünüyorsanız egzotik, seksi ve oryantal bir koku seçin. Şık bir küp mantaya hayır demez. Kesinlikle gururun kılmasına izin vermez. Bu onun çok önemlidir onun için. Taviz vermeyeceği tek konu gurur olabilir, eleştirilmekten hoşlanmaz. Bu ona başarısızlıkların hatırlatılması gibi gelir ve başarısızlık onun için gurur kırıcı bir olaydır. Zaten çoğunlukla başarısız olmaz çünkü o tuttuğunu koparan ve kimse nazire laf vermeyen bir kadındır. Bazen fazla ısı bir görüntü çizebilir ama aslında sadece ne istediğini bilen biri olmanın gereklerini yerine getirir. Bu kadın için arkadaşları çok önemlidir. Onlar için elinden gelen her şeyi yapmaya hazırdır, mükemmel bir dosttur. Ama aynı zamanda arkadaşlarından beklentileri de yüksektir. Her istediğinde yanında olsunlar, onunla ilgilensinler, o üzüldüğünde üzülsünler, sevindiğinde sevinsinler gibi değişik beklentiler içine girebilir. Ve istedikleri olmazsa mutsuz olurlar. Ayrıca arkadaş ortamında ve genel olarak çevresinde sağlamak istediği entelektüel birim kim için belli standartları vardır. Bilgili, zeki ve güçlü kişilikleri olmayan insanlar onu hayal kırıklığına uğratır. İnsanlara kolay kolay güvenmedikleri için öyle hemen onlarla kavgaşıp dost olamazsınız, seçici olurlar. Duyguları her hareketleri uçlardadır. Ya hep ya da hiç derler. Asla orta noktaları yoktur. Nefret ederler veya çok severler. Onlar için başka bir seçenek mevcut değildir. Ya hep ya hiç. Herhangi bir konuda sonuna kadar gitmezlerse kendilerini bu işi yarım bırakmış gibi hissederler. Hayatlarının sonuna kadar bu hissiyattan kurtulamazlar. Duyguların uçlarda yaşarlar. Kıskançlık da öyledir. Ama bu birini kıskanmaktan ziyade başka insanların sahip olduklarını kıskanmak gibidir. Yani birinin arabasını, evini ya da direkt hayatını kıskanabilir. Ama kötü niyetli insanlar değillerdir. Sadece kendilerine bunlara sahip olmak için çalışmaları gerektiğini hatırlatan bir motivasyon aracı olarak düşünebilirsiniz. Herkes hayatını belli bir standartta yaşamak ister ve bunun için paraya ihtiyacı vardır. Bu burcun kadını genellikle de böyle düşünür ama para aslında onlar için sadece istedikleri şeylere ulaşmalarını sağlayacak bir araçtır. Daha fazlası değildir. Bu burcun kadını kolay kolay aşık olmaz. Genellikle hayatlarını alacakları insanların bilgili, güçlü, kişilikli ve tutkulu insanlar olmasını ister dikkat eder. Ve tabii ki para önünden de güçlü olması gerektiğini unutmayalım. Fakat iş aşka geldiğinde durumlar değişebilir. Eğer gerçekten aşık olmuşsa bu duyguyu en derin cinsinden yaşayacak ve karşı tarafı mutlu etmek için saçını başını süpürge edecektir. Sadık ve mutlu bir eş olmak için her şeyi yapar. Onun için bu en önemli şeylerden birisidir. Fakat kendi nasıl böyle bir sadık insana dönüştüyse karşı taraftan da aynısını bekler. Son derece fedakar bir insan olsa bile bu bağlılığa bir kere vermişseniz, söz vermişseniz artık her hareketinize dikkat etmeniz gerekir. Yoksa size tavır takınır. Ufak şeyler bile kafasına takıp büyütebilir ve bunlar sorunlara yol açar. Onun için özel hayat gerçekten özel olarak kalmalıdır. Genellikle konuşkan tavrı ve güven veren görüntüsüyle insanlar onun çekim alanına kolaylıkla girer. Bu sayede sizi hemen tanımaya, hakkınızda bilgiler edinmeye başlar ama kendisi gizemli olmayı tercih eder. Kişisel konularda ağzından kolay kolay laf alamazsınız. Birçok insan onların bu gizemli havasını çekici bulur ama bazen can sıkıcı olabilir. Çünkü çevresindeki kişilere bile kendilerini açmamaları kafalarda soru işaretleri bırakır. Etraflarına yaydıkları manyetik alan nedeniyle birçok insanı konuşarak kolaylıkla hiç akıllarında olmayan şeylerle ikna edebilir. Kendilerine has bir karizmaları olduğu herkes tarafından kabul edilmiş bir gerçektir ve çoğu kişi buna karşı koyamaz. İkinci yapıları en önemli özelliğidir diyebiliriz. Belagrep kadınla bir hata yapın ve bunu size mezara kadar hatırlatsın. İşte böyledir. Her konuyu içlerinde erin, derinleştirmeye bayıldıkları için bu hatayı asla unutmayacak ve gerekirse intikamını sizden alacaktır. Partleri onu aldatmak gibi bir gaflete düştü. Bunu unutmasına asla izin vermeyecek. Kendi çektiği acıyı da ona çektirecektir ve sonunda yaptığını bir pişman olana kadar bunun peşini bırakmaz. Bazen bu kini hak etmişiz sanır olabilir ama ufak tefek şeyleri bile unutmaması, ünlü olan bu kadının öfkesinden ve kininden korkulması gerektiğini düşününüz. Bunun dışında akrep kadınına iyi davranırsanız karşılığında bir sürü iyilik göreceğiniz emin olun ama aynı şekilde kötü bir davranışta bulunmadan düşünülmesi gerektiğini unutmayın. Genel olarak hızlarını ve kıskançlıklarını kontrol altına aldıklarında mükemmel birer dost ve hayat arkadaşı olabilirler.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 Uyumadan önce veya uyumadan sonra henüz uyandığında hep yanında ol. Sıradan sohbetler, bilindik flörtler, kriçe sözler tabii ki yetmez. Aslan gibi olduğu alternifi bolo insan ormanlarında aza kanaat etmez. Mümkün olan en yeni taktikler, imkansı en yakın deneyimler, ona özel hazırlanmış kapılardan sığmayan gösterişli hediyelerle gönlünün kıyılarına yanaşmayı belki de müsaade eder. Tüm gözler üzerinde olan, nazarlardan çatlamasına ramak kalan, cestlerinde mutlu etmelisin.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 Eğlenmeye en kral mekanın locasına, yemeğe saraylara götürün, kaliteye lükse doyurun, kendi alımına çalım katan, ile göz alan, kalitesiyle hafızalara kazanan aslan kadını, bulutlu havalarda güneş hüzmesi değil, güneşler için en göz alıcısı olmak ister ve bunu beklersizden. Aslan kadını yanına yaraşır gösterişte olun, tüm varlığına artı değer katın, onu aşağı çekecek, gölge düşürecek herhangi birbirini etki altına yaklaştırmaz.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 En özel olup dizinin dibine oturmalı, rüzgarının tadını çıkarmalısın. Aslan burcu kadının özgüveni yüksektir. Hareketlerinden, konuşmasından ve her bunu anlayabilirsiniz. Bu nedenle girdiği ortamda hemen dikkat çeker. İnsanlar onunla beraberken asla sıkılmaz. Kendinden emin tavrı ile girişte her işin altından kalkmasını bilir. Çekicidir, insanları büyüler. Çoğu kişi aslan kadının enerjisi nedeniyle etrafına ışık saçtığını düşünür. Aslında bu tamamen özgüvenle alakalıdır.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 ...devam etmeyi bilir.